Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde hemen hemen her yerde karşımıza çıkan haberin detaylarını paylaştılar aslında. Biliyorsunuz son dönemde eğer böyle sosyal medya, interneti vesaire takip ediyorsanız 2022 model Tofaş Şahin'in üretileceğine dair bazı iddialar mevcut. İddialara göre arkadaşlar Tofaş Şahin'in yeni modelini Etiyopya üretecek. Etiyopya bu otomobili biliyorsunuz daha önce zaten üretti. Yani Tofaş Şahin'i 2000'li yıllarda üreten ülkelerden birisi de Etiyopya'ydı. Hatta haklarını yanılmıyorsam Türkiye'den satın almışlardı. Daha sonra Türkiye'de üretim bittikten sonra yani 2002 yılından sonra Etiyopya'da bu otomobil bir süre daha üretilmeye devam etti. Sonradan tabi Etiyopya'da bu otomobilin yani Şahin'in vesaire üretimini bıraktı. Ondan sonra haklarını satmadılar galiba. Dolayısıyla hala üretim hakları elinde bulunuyordu. Dolayısıyla adamlar şunu demiş olabilir ya böyle bir hak var bizim evimizde madem biz de Yeni bir otomobil üretmek yerine masrafa girmek yerine elimizdeki bu Şahin modelini tekrardan üretelim demiş olabilirler ve bununla ilgili pek çok haber ortaya çıktı özellikle sosyal medyada birçok söylentiye tanıklık ettik şimdi iddialar aslında şu şekilde geçti İlkten dediler ki Etiyopya Tofaş Şahin üretecek ama bu üretilecek olan bu modelde normal içten yanmalı motor kullanılacak bu motora işte iç iş dizaynin biraz daha geliştirilmiş olması eşlik edecek Hava yastığı vesaire koyulacak, arabada klima bulunacak denildi. Sonradan da şöyle bir haber karşımıza çıktı. Dediler ki Etiyopya Tofaş Şahin'in üretimini güvenlik tedbirlerinden ötürü iptal etti. Güvenlik tedbiri de şudur arkadaşlar biliyorsunuz Tofaş Şahin modellerinde çift yapılı bir şase var. Bu ne demek? Ön taraf ve arka taraf farklı farklı üretiliyor. Daha sonra bu iki farklı şase birleştiriliyor. Biliyorsunuz pek çok haberde biz... Şahin'in, Doğan'ın, Kartal'ın ne bileyim ortadan ikiye yarıldığına tanıklık ettik. Bu yarılmanın temel sebebi de aslında bu çift yapılı şase diyebiliriz. Ne oluyor? Bu kaynak yerleri zamanla paslandığı zaman kopma derecesine geliyor. Dolayısıyla yandan bir darbe aldığı zaman araç ya da savrulduğu zaman bu paslı kısımlar kopuyor ve araç bu kazalarda ikiye ayrılıyordu. İşte Etiyopya hükümeti. Ya da Etiyopya yetkilileri bunu bir engel olarak görmüşler. Ve demişler ki ya bu devirde artık çift şase yapılı bir araç olmaz. Ya bu şase yapısını bire indirin yani yekpareye indirin. Ya da bu aracı üretmekten vazgeçin demişler. Daha sonra bizim gördüğümüz haberlerde işte üretimden vazgeçildi gibi iddialar ortaya atılmıştı. Fakat sonrasında ne oldu? Denildi ki evet üretim tekrardan başlayacak. Daha doğrusu üretime başlama kararı tekrardan alındı. Hem şase yapısı yekpare olacak. Hem de yapılmışken işten yanmalı motor değil elektrikli bir motorla gelecek. Yani burada şu iddia ortaya atılmış oldu. Yeni 2022 model Tofaş Şahin şase yapısı bakımından tamamen yenilenmiş bir ile karşımıza çıkacak. Buna istinaden de elektrikli bir motora sahip olacak. En son ortaya atılan iddia bu şekildeydi arkadaşlar. Yani. Yekpare bir kasa. Bu arada tasarım değişmiyor. Yani tasarım yine aynı. Fakat sadece ne? Şase yapısı çift değil. Yekpare bir kasadan oluşacaktı. Ve işten yanmalı bir motor yerine elektrikli motor kullanılacaktı. Bu imkansız mı? Tabii ki değil arkadaşlar. Hatta bazı meclalarda ben şuna da tanık oldum. Bosch ile konuştuğu, yani Etiyopya'nın elektrikli motor tarafında Bosch ile anlaşma imzalamak üzere olduğuna dair bazı iddialarda mevcuttu. Bunu da bazı mecralarda görmüştüm. Tabii ne oldu ne bitti? Gerçekten böyle bir plan var mı? Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Lakin ortaya atılan fiyat iddiaları da hayli cezbedici düzeydeydi. 10.000 euro civarında falan olacak gibisinden bazı haberler de ortaya atılmıştı. Eğer böyle bir otomobilin fiyatı 10.000 euro olursa baktığınız zaman günümüz kurlarıyla birlikte şöyle bir 150.000 liraya falan denk geliyor. E bunun içerisinden siz %15 ÖTV'dir, %18 KDV'dir, ÖTV'nin KDV'sidir derken karşımıza böyle 250 bin liralık bir etiket çıkıyor ki şu zamanda biz Clio'yu bile o fiyata alamıyoruz. Dolayısıyla Şahin'in böyle bir fiyattan Türkiye'de satışa çıkacak olması gerçekten bulunmaz bir nimet olurdu bizler için. Şunu da belirtelim. Bunu da yine okumuştum ben internette gördüğüm haberlerde. Deniliyordu ki Etiyopya ilk etapta bu geliştirdiği elektrikli Şahin modelini iç piyasada satışa sunacak. Sonrasında ise Şahin modelinin daha önce satışa çıktığı pazarlar öncelikli olarak ihracata başlayacak. Daha önce satışa çıktığı pazarlara bakıyoruz. İlk başta Mısır ve Türkiye geliyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Etiyopya kendi iç pazarında bu otomobili satışa sunduktan sonra ihracat planına öncelikli olarak Mısır ve Türkiye'yi ekleyecek demek oluyor idi. Yani yazılan haberlerdeki Değimin açıklaması bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii Şahin gelir mi gelmez mi açıkçası bana böyle çok gelir gibi gelmiyor. Neden diyecek olursanız tamam elektrikli otomobillere karşı bir dönüşüm mevcut. Hatta bazı markalar eski modellerin elektrikli versiyonlarında sunuyorlar, sunmaya devam ediyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde e, yanılmıyorsam Renault R5 versiyonunu, yani bu efsanevi ikonik R5 modeli var ya, onun elektrikli bir versiyonunu Hatta satışa çıktı çıkmadı. O nokta çok önemli değil ama böyle bir otomobil tanıtıldı mı? Tanıtıldı evet. Ama satışa çıkmış değil henüz. Dolayısıyla Tofaş için böyle bir şey yaparlar mı? Ne bileyim bana çok fazla böyle açıkçası mantıklı gelmiyor. Bir de yapacak olan ülkenin Etiyopya olması ne bileyim. Şimdi bu Şahin'in bizden alındığı ve üretildiği zaman ki böyle bazı fotoğrafları paylaşılmıştı o zaman hatırlıyorum onları. Böyle sanki o dönemde çok böyle teknoloji, Hani elektrikli otomobili üretmeyi el verir gibi durmuyordu. Şimdi bakıyorum Türkiye bile elektrikli otomobili üretmeye yeni başlıyor. Biz bu noktadayken Etiyopya'nın da kalkıp elektrikli bir Şahin üretecek olması bana çok fazla böyle mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Elbette üretebilirler, üretemezler demiyorum sonuçta. Ama benim şahsi görüşüm elektrikli Şahin'in kısa bir sürede gelmeyeceği yönelik. En azından gelecekse de Etiyopya'dan mı gelir? Bu biraz soru işareti diyebiliriz. Evet bu videoda arkadaşlar sizlerle birlikte elektrikli şahin üzerine olan söylentilere dair biraz böyle bilgi vermeye çalıştık. Eğer sizin de bu konu hakkında yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte başka bir videoda karşınızda olmak üzere hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.